Epilepsi çok eski bilinen bir hastalık olmakla birlikte yanlış bilgileri de içermektedir. Epilepsi deyince hep tedavi edilmesi güç ve çok ağır beyin hasarlarıyla, zeka gerilikleriyle birlikte olan bir hastalık gibi algılanmaktadır ve bilinmektedir. Bu çok yanlıştır. Çok az bir hasta grubunda Ağır nörolojik hastalıklarda nöbetler görülebilir ama genelde epilepsi ve epilepsi sendromları dediğimiz zaman bir migren baş ağrısı gibi gelip geçici atakları olan bir durumdur. Ve %60 kadar da hastalar tek ilaçla tedavi edilebilir. Bizim bu epilepsi farkındalık gününde özellikle bu konuların herkes tarafından doğru bilinmesi ve nöbet geçiren bir hastada neler yapılması bunların tekrar gözden geçirilmesi için önemli bir gündür.